Sarı İsmail Sultan Türbesi'nden çıktıktan sonra Tekke Köyü'nde yolu sorduğunuz zaman size Mustafa Baba Türbesi'ne kadar yönlendirirler hatta getirirler bile. Burası Ç Çalçakırlar Köyü'ndeki Dümülcü Sultan türbesiyle ile aşağı yukarı aynı özelliklere sahip. Ama burada tek fark var Çal'da Bahadınlar Köyü'nde bir tane çınar ağacımız vardı. Geçmişten hatırlarsınız. Mustafa Baba'nın Türbesi'nde gördüğünüz gibi kocaman bir çınar var ya yaklaşık 900 yıllık bir çınar. Bilayete göre Mustafa Baba'nın asasını buraya diktiği ve bu asadan bu çınar ağacının çıktığını söylüyor köylüler ve kaynaklar. İçinde kocaman bir boşluk var ve boşluğunca içinde yaklaşık 20 kişi falan alabilir. Buraya baktığınızda biraz önce söylemiştim Çalçakırlardaki Dümülcü Sultan Türbesine benziyor diye. Burada hemen arka tarafımızda koyun kesme yerleri yani asma ve kesme yerleri var. Hemen bu tarafa baktığımızda zaten piknik masaları hazır durumda. Piknik masalarının yanında ocaklar ve Yeni yapılan, en son köylüler tarafından yaptırılan, buraya gelenlere kapkacak ve çanak sağlamak için yapılan bir tane bina var. Abdest almak isteyenler ve namaz kılmak isteyenler hemen yukarıda görülen lavabo kısımlarından faydalanabilir. Ama şimdi Mustafa Baba'nın yanına gidelim. Şavas'ta Köviçi mevkinde, Mustafa Baba'nın türbesindeyiz. Bu türbe mimari olarak Anadolu Selçuklu mimarisine az çok benziyor tabi ama zaman elden geçirilmiş burası. Hacı Mustafa Babam burada zatı muhterem burada yatıyor. Burada göstermek istediğim Şamdanlar var, bu Şamdanlar da sonradan yapılmış Şamdanlar. İlk yapıldığını çalmışlar maalesef ki, ilk yapan kişi de Denizli'nin ilk milletvekili Hacı Mazlum Baba Balım. Onun mezarı da daha önceki bölümlerde bildiğiniz gibi yukarıda Cankurtaran'daki Karataş mevkinde. Orada bulunuyor mezarı. Bir önceki sezon oraya gitmiştik bu göstermek için. Burayı çaldıktan sonra Şamdanları, köylüler imece usulü Şamdanı tekrar yapmışlar. Ve bizden önce birileri de ziyaret etmiş, dualarını oluşturmuş Mustafa babayla. Burada göstermek istediğim güzel bir detay daha var. İçeride duvarda süpürgemiz asılı. Bu köylülerin tamamen imece usulü türbeye bakım yaptıklarını gösteren bir detay zaten bu. Hemen türbenin baş kısmına geçeyim ben. Orada size göstermek istediğim farklı bir detay daha var. Bu birçok türbede aşağı yukarı aynıdır. Bu burası biraz kapatılmış. Ben bunu birazcık bozacağım. Tamamen neredeyse kapatmışlar. Sonra tabi ki tekrar yerine koyacağız. Burada türbelerde özellikle toprak alım yapılan yerler var. Türbe toprağı olarak bilinen. Burada da sonradan testi içinde yapılmış. Testinin içine de toprak koyulmuş. Şöyle göstereyim size. Bu toprakta tabii ki buraya ziyaret edip edip dualarını buluşturan insanların kendi inançlarına göre kullandığı bir toprak parçası. Düzelteyim. Birazcık size Mustafa Baba'nın hayatından bahsetmek istiyorum. Bu buraya düzeltmişken Mustafa Baba aşağı yukarı 1200'de 1300 yıllar arasında. Denizli'ye gelmiş ve burada şehit olarak buraya defnedilmiş. Zaten biraz önce gördüğünüz gibi bahçesindeki çınar ağacı yaklaşık 900 yıllık. Tahmin işte 1200-1300'lü yıllara denk geliyor yaş olarak da. Rivayete göre Mustafa Baba buraya geldiğinde elindeki asayı kullanarak oraya asasını sokmuş. Ve artık o asa günümüze çınar ağacı olarak gelmiş. Şimdi tekrar bahçeye gidelim. olduğu yerdeyiz, e, onun mevküsündeyiz. Mustafa Baba'nın e, buraya gelişinin ne şekilde veyahut da ne zaman olduğunda en ufak bir elimizde bir bilgi veyahut da herhangi bir şey bulamadık. E, ne kadar e, araştırmaya çalıştık da e, bulamadık. Hangisinin önce gelip, hangisinin Sarı ismerine, hangisinin önce gelip, hangisinin sonra geldiğine kesin olarak bir bilgimiz e, yok. Şu anda Burada bizim e, büyük bir ulu bir çınarımız vardır, e, Sarı İsmail'in e, ulu bir çınarımız vardır. Bu e, çınar bazı e, yönleriyle de e, bir iki keramet gibi diyelim, öyle e, olmuştur. Bu türbelerin e, yıkılımı döneminde. İlke ve Zaviyeler Kanunu'nun çıktığı zaman. O zamanlarda... E, Oraya tavasta bir kaymakam olarak birisi gelir. O zaman buranın yetkilisi olan Şarkvalide'de bir zat onunla görüşür. Ondan bu beni yıkılmasını ister. Şarvalde der ki oğlum ben bu turbenin bırak yıkmayı da üzerinden bir taş düşerse o taşı da tekrar alıp yerine koymaya gücüm olursa onu koymaya çalışırım der. Ve o şekilde çalışıyorum. Der ki bu türbeyi kapatacaksın. Gelir türbe e, kapatır, mühürler. Mühürledikten sonra tabi e, o zamanın e, vasıta olarak atılan e, geliyor. Gelir atı binerken atın bir tarafından biner, öbür tarafından düşer. Tekrar o tarafından biner, o tarafından düşer. Ve kapıda kendiliğiyle kilidi açırır yani iki üç sefer kilidi açılır. Hatta kim açtı diye sorar, kent açmıştır derler. Ve ondan sonra buradan gideceği zaman bu çınarın dalından bir hayvanı şey yapmak için bir kamçı kırmak ister. O zaman yetkilisi şeref elde de oğlum sen bu çınarın dalını götüremezsin bu çınarın da ağırdır falan dedisi de dinlemez ve göt, yine kırar, götürür. Buradan aşağı yukarı hemen 2-300 metre kadar ileride. Anayol, mesela tavası giden e, hayvan öyle kadar var, o yola kadar var, yoldan ileri kesinle götüremez. Tekrar gerisini geri gelir, odalı buraya yerini bırakır ve öyle de gider. Gider, e, tavası vardığı zaman e, birkaç kişi şeyle attan öyle indirilir. Komaya girer, komada ne kadar yattığını bilen yoktur. Da, ayıldıktan sonra tekrar gelir buradan e, Şarifadet'ten özür diler, şey yapar. Burada bir adak keser. O zaman için e, bu turbelerde çırav olarak yağ yanıyordu. Zeytinyağı. Zeytinyağı alır. Şelayı şey yapar. O şekilde şey yapar gider. Peki, e, bir şey sormak istiyorum. Bugün e, buraya geldik. Son bir sorum daha var. Burada ne yapıyorsunuz? Şimdi... şimdi ona açıklayalım seyircilerimizle. E, burada e, yılda her sene bir e, bazı yağmur duası gibi bazı e, köyün e, kendi şeyleri olarak yapılan bir aşuremiz kaynatılır. E, aşağı yukarı e, böyle Mayıs ayları e, içerisinde genellikle e, veya Haziran aylarının ilk haftalarında veya Mayıs ay, ayı içerisinde aşure yapılır. Bütün köylü e, olarak burada toplanılır köyün imkanıyla. Yedirilir, içilir, sağa sola e, davet edilir, yedirilir, içilir. Burada duala olur, şeyler olur. Herkes yeri çağı, e, dağılır. Sonra daha önceden burada düğünlerde e, keşkek dövülür. Dibek taşımız vardır. Dibek taşında keşkek dövülür. Bu bizim e, köyümüzün bir gelenek halindeydi. Yani düğünde gelip keşkek duvaraya giderlerdi. Yine de böyle aşırı e, dönemin içerisinde keşkeklerinde yine burada e, duvaraya gidilir. Bugün kaç kişi var burada toplam? Şu anda e, bilmiyorum. Belki de 40-50 kişi var. Belki de yani... Belki işte daha fazla. Beraber... Çaldan gelenler varmış. He işte çaldan gelenlerle beraber bayağı 40-50 kişi var.